daha 9 gün kala, miting meydanları yine hareketliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet ittifakına ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 14 Mayıs gecesi için balkon konuşması mesajı verdi. Altını masa için yeni bir benzetme yaptı Erdoğan. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar sürekli bir tarafa savruluyor dedi. Seviyoruz. 14 Mayıs akşamı inşallah, hep birlikte balkonda Mitinglerin adresi bu kez Van ve Erzurum'du. Denizlerde TCG, yeryüzünde TOK, gökyüzünde kan, sandıkta Erdoğan. Maşallah. Biz birileri gibi etnik köken, mezhep siyaseti yapmıyoruz dedi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na HDP'nin desteği üzerinden yüklendi. Ya düşünün, CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Bunların Kürtlükle, Mürtlükle alakası yok. Bunlar sadece... Vahşet kusuyor vahşet Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Hedefinde Millet ittifakı vardı altılı masa için yeni bir benzetme yaptı Hani yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümcek var ya işte ona benzedir Ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil onun görevi sadece mutfakta video çekmek. Sağa sola gülücük dağıtmak. 6 artı 1 reis etmiyor. Doğalgazın ardından benzin ve mazotta da indirim sinyali geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. Millet bunları mı yiyecek derler. Ya köprü yenir mi? Havalimanı yenir mi? Ama biz onları bay bay kemale bırakıyoruz. Afiyet olsun. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.